Sevgili atamız kurduğun cumhuriyete yaşıt olmanın gururunu her zaman yaşıyor. Cumhuriyetin ve başkentin takım olmakla her zaman övünüyoruz. Senin ilkelerinden bir gün dahi vazgeçmeden dün ve bugün olduğu gibi yarında göstermiş olduğun yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizle birlikte milletimizle de yürüdüğümüz, yürüdüğümüz bu yolda Türk futbolunun hak ettiği yer seviyelere çıkarmak için elimizden gelen gayreti göstermeyi amaçlıyoruz. Seni özlüyor, şükran ve minnet duyuyoruz. Nihat Gençler Eskişehir Spor Kulübü Başkanı. Ramit Sağ olun, teşekkür Thank mm -hmm. you. 오기게 <목소리도> 가하시고